Hepinize selamlar millet. Ben Aybert. Bugün sizlerle birlikte daha önceki patates konfig videolarıma gelen yüksek ilgiden ve pek çok kişinin arkadaşlar cihazının kötü durumda olduğunu biliyordum. Pek çok kişinin cihazı PUBG Mobile'da yüksek FPS verdiyken mobil Lite'de yüksek FPS alamadığınızı biliyordum. Bu oyundan kaynaklı bir sorun. Bunun için grafiğinizi düşürebiliyorsunuz. Benim verdiğim konfiglerde GFX'te. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi cfx tool var. Kanalımda daha öncesinden pgt plus için bir uygulama indirme linki falan vermiştim. Onlarda da bir tık sıkıntı oluştu. Ondan dolayı artık ona devam etmiyordu. Ama istek olursa ben onu bir şekilde yine yayınladım. Medaki etmeyin. En kötü telegramdan ya da discord kanalımız üzerinden pgt plus'ın yeni sürümlerine güncel bir Güncel apk'sını arkadaşlar sizlerle paylaştım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu anda yeni hazırlamış olduğum Super Textud Potato Config Potato Potato Config diyor arkadaşlar. Bu konfigimiz şu anda arkadaşlar şifresiyle kendisine arkadaşlar ben şeyin içerisine atacağım merak etmeyin o konuda sıkıntınız olmasın. Telegram kanalımızda bulunacak. Öncelikle arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz Görüntüle diyelim Burada arkadaşlar yapılışı var Kopyala android data'ya yapıştır .ini. .ini Kısmını sorgulamanıza gerek yok zaten Dosyada olduğu için öyle Şimdi arkadaşlar buradan Çıktık geri geldik Burada arkadaşlar görün e, Buraya çıkart diyorsunuz Burada arkadaşlar Şükreye giriyorsunuz Burada her zamanki gibi yine burada var. Şifreye girdik arkadaşlar. Tamam dediniz. Arşiv başarıyla çıkartıldı diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda o yapılışı dosyası bulunmaz. O konuda sıkıntınız olmasın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Com.tencent IG light'ı kopyalıyorsunuz. Android, cihaz hafızası Android data'ya yapıştırmanız yeterli. Tüm uygula uygulayıp değiştir dediniz. Dosya uygulandı. Şimdi arkadaşlar oyunumuza gidelim. Şuradan Mobuild Veriye geçeceğim ben. Şöyle görmüş olduğunuz bu Mobuild geçtim. Oyunumuza giriyoruz. Şu anda bu da arkadaşlar çok yüksek bir sigatla var çok yüksek şiddetle. Ondan dolayı köple yandan cızırtı sesi gelebilir. Bu konuda kusura bakmayın. Onu söyleyeyim şimdi. Oyunumuza gidiyor. Kaç olsun? Draft yazısı geldi. Draft'a geçti Burada görmüş olduğunuz gibi daha önceki patates conflict'lerden biliyorsunuz Pikselleşme oluyor. Şimdi tekrardan söyleyeyim bölümümüz güncel hiçbir şekilde sıkıntı yok bununla birlikte Arkadaşlar çimkartırma konfiyemizi de kullanabilirsiniz hiçbir şekilde sıkıntısı yok çimkartırma konfi arkadaşlar olmuyor diyenler var oluyor Siz yapamamışsınızdır bu birincisi ikincisi ise arkadaşlar şifreye girdiğinizden emin olun şifreden emin değilseniz ilk önce orada test et butonu var oraya basıp arkadaşlar bakabilirsiniz şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar konfimiz olmuş olmuş durumda şu anda grafiklerimiz tamamıyla yok edildi sıfır tekstür tekstür dediğim gibi şuradan kıyafetleri çıkartalım görmüş olduğunuz gibi adamlar bu şekilde gö gözüküyor hemen şuradan arkadaşlar varanga teklide de bir başlatalım oyun içerisindeki görüntüleri de göstereyim sizlere Bu arada arkadaşlar oyunumuzu buldu Avrupa sorunu yaşayan arkadaşlar varsa onun içer içinde bir video yaparım yakın zamanda yani çözümü zaten basit internet sayfa pubg mobilite resmi internet sayfasından indirmeniz yeterli yapamayan arkadaşlar falan olabilir ben onun içinde yeni bir şey yapacağım arkadaşlar merak etmeyin video yapacağım Jiroskobunuz açılabiliyor bazen o ayarlar kısmındaki ayarlar değişiyor Onu şuradan kapatalım Onu açık bir şekildeyken yapmıştım en son Aç kapa yapınız bölgeleri bu şekilde arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar diğerler bu şekilde gözüküyor çimlerin gözükme sebebi şu anda bende konfig yüklü değil ondan dolayı gözükmüyor Buradaki şeylerin tekstitü duruyor İçimler zaten aaa Şöyleymiş arkadaşlar zannedersem evet Yakınına gittiğinizde gözükmüyor arkadaşlar bargdan dolayı içimler gözüküyor Konfig çakıştığı için büyük ihtimalle Map bu şekilde gözüküyor arkadaşlar Mapteki yapı şekilleri daha öncesinden yükleniyor Pek çok zaman olduğu gibi Şimdi şuradan hemen Stadyum'a değil hatta eSport'a atlayalım Oradaki, o bölgeden göstereyim sizlere. Orada daha çok evliceci var çünkü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ilinç sağlıyoruz. Yerler burada bir tık daha açık. Binadarın hiçbir şekilde rengi yok. Ağaçlar çok kötü gözüküyor. öyle bir sıkıntımız var. Düğmeyi açmanın önüne geldi şey. Böyle arkadaşlar lotumuzu yapalım hemen, ölmeyecek şekilde. Ağaçtan önümüzü göremiyoruz, Mükemmel. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüplerin üstünde mesela hiçbir şekilde desen yok. Şu anda deseni aynı duran tek yapı büyük ihtimalle bu konteynerlerdi arkadaşlar. Buradan rakip adamların nasıl gözüktüğünü de gösterelim size hemen. Üskattım. Ve S12 botu klasik. <gülüyor> Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rakipler de bu şekilde gözüküyor rakibi izle atayım şuradan ismini vururlamasam da bir şey olmaz zaten Hiçbir şekilde oyundaki yani desenler el olabildiğince sık bir şekilde FPS'i gösterdiğice kurursanız de aşırı yüksekliği de açabiliyorsunuz bu yine de sizin FPS'inizi kısıtlamaz şu anda nasılsa ben hareket etmiyordum. FPS layer'im yukarıda gibi arkadaşlar 40 FPS şu anda ben de Arkadaşlar video kayıt programı da açık onu unutmayın sakın 40 FPS sabit bir şekilde alabiliyordum. size bu FPS daha yükseklerde de olabilir 60 FPS'e kadar çıkabilir hiçbir şekilde sorun yok cihazı ısınanlar için de cihazınız fazla ısınmaz başka bir videoda görüşmek üzere yeni evrede de görüyorsunuz tabi burada başka bir videoda görüşmek üzere bu videoluk benden bu kadar. Bye bye guys.